Arkadaşlar, Selam Bu evet, işte şu, an, şu anda şu. Şurada görüyorsunuz zaten ekran kaybını Oraya oynatacağım başka bir yere koymuş ona Bilim ki büyük ihtimalle oynatmışımdır Neyse salgara'yı biliyorsunuz Olayımız şu arkadaşlarımızda. Şarkılara geliyoruz buradan Dozumu kapatayım Bir hafta bastık şey kontrabasyon ve burda şarkılar bir ya. şey yap şey, şarkı söyleyeceğimiz için burda ne şöyle saldım saldım saldım bir yere çıkalım çünkü bunda için bunalar bir şey e mesela bu ne işte bu şarkı İngilizce bile çıkma ihtimali var yani. Sıkıntı. Neyse. Allah iba. Şarkı söyle. hemen geliyorum ben. Ne şey var? Barın sesi bir almak mı yoksa bak Sıra ahmet. Şöyle mi şimdi bunu alması dedik sen ne tıkarsın? O zaman hazır mısın? Asıl aramın yapabilir ben. Hakkı onu kapattın. Ya sadece bir şey yap. Kapattı. Tamam. Bu marş bizim şarkımız. Bu bastı, çektiler, onu O zaman kapatıyorum. Her Allah Allah dost. aç paylaşmayayım. Atıp da kapattım. O yüzden vesimi kapayınca buradan çıkamıyorum. Ne? Gazı kapadım. Elim hangi switch'i tıklayacağım? Ondan sonra da o yaptıktan sonra işte birazcık göstereceğim. O On da birazcık görebilirsin, biz onu kadar bekliyorsunuz. kapattım gözümü, salladım, salladım, salladım, salladım. Ne tıkladın? Bizlemiş bunu. A evet, tamam. Peki. O zaman buna geldi O zaman ben her biri kıl. Hay senin be. 10 olmuş. mı ben onu, onu fena şimdi dinlesem mi boşver dinlemeyeceğim hazır mısınız? sürpriz'i gösteriyorum ha sürpriz miydi? gayet gidiyemez Erdem TV benim şarkı olan yaz şarkısı çalın. şarkısı artık sumley yayınlanmadı. Yaz yaz primini kas Bu artı şeklinde giyinizde da Tatsal yüksün de İlk ihtimalle Kesinlikle bir ayrı falan isteyeceğini sanmıyorum Yelki isterse de bilmiyor Çünkü benim yelki istediğim şey yazmıyorum Hadi bir de grup kuruyorum arkadaşlar Grup diyorsanız orada katılış isteyenler için isteye, isteyenler. Buradan giysin katla yapsın Onun dışarıını söyleyeceksin dedim yaz yaz periminin kaz kaz yaz yaz periminin kaz kaz <Sessizlik> anne diyor sen kırmızın anı dur olsa şimdi bunu bir Yaz yaz filmini, kas kas Yaz yaz filmini, kas kas Anca sen git kas kas Bana bulaşma sakına, düşersin kendi kuluna Gitme benim suyuma Ağlayan sen olursun sonunda Ya Evet geldim arkadaşlar ben de Bu Biraz ikiz hat En son ne bu Şuanda benim için şu anda onu bile. Şu an di, Yaz yaz birimi kas kas yapma arkadaşlar. Aç Hadi bakalım fon inanıyor. atalım. Evet. Raid'de artık o benim profilimden de gelebilirsiniz simüle. İşte şartlar kısmına gelip, profilime gelip buradan görebilirsiniz ya da. Buradan tasla da bilirsiniz. Bakın benim kendim cilgeli yoldadığım. Evet o zaman videonun sonuna gelelim. tamam um, abone ol like et merhaba hoş bulduk